Köyümüzün dere bunarı, köyümüz ve yöremizde bu çeşmenin suyunun çok kaliteli olduğu söyleniyor. Özellikle hazım ve benzeri durumlarda hazmı kolaylaştırdığı söylenir. Genellikle bir şey olduğu zaman İstanbul'da veya herhangi bir yerde bir bunarı suyu olsa da bir içsek denir. Tabii e, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Doğruluk derecesini. Yalnız şu var. Bu çeşmenin, bunların çok eski olduğu ve köyümüzün tarihiyle aynı olduğu da bilinmektedir. E, tabii her yerde olduğu gibi burada da yine acı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çeşmenin Duvar yıkılmış. Çeşmenin ulu bir bölümü su altında kalmış. İnşallah bunlar da zamanla düzelir, edilir. Köyümüzde her işte olduğu gibi eksik işlerdir. Buralarda da gözüküyor. Şu anda gözüken çeşme 70'li yıllarda yapılan YS'nin o zaman yolsu elektrik olarak geçerdi. Daha sonra köy hizmetleri olan devlet tarafından yapıldırmıştır. Bunlar ne istinaden yapıldı o zaman çok fazla bir bilgimiz yok ama köy şartlarına, köye uygun olmadığı belli. Çok fazla da kullanılmadı. Bu şekilde böyle duruyor. Köyümüzde bundan benim bildiğim 3 tane vardı. Mazen, Aşağı Pınar ve Dere tabi. Tabii ötekiler de yok oldu. Öbür Çeşmelerde söylediğim gibi bu çeşmemizde çok büyük görevler yapardı zamanında. Gördüğümüz taşlar, çamaşır yıkama taşı. Burada kış, kış dahil, karda kışta da, muhakkak çamaşır yıkayanlar olurdu. Buralara kazanlar kurulurdu. Kazanlarda sular ısıtılır, çamaşırlar kaynatılarak çamaşır yıkanırdı. Şu anda gözüken dudağacı var burada. Dudağacının Olduğu yerde, benim çocukluğumda hatırladığım kadarıyla bir gölet vardı burada. Burada mandalar içine yatardı. Bu göletin suyunu da yakın evdeki, yani bu çeşmeye yakın olan evlerin bahçelerine falan kullanırlardı, öyle hatırlıyorum. Yani burası çok curcunallı bir şekilde. Kalabalık olurdu. Özellikle yaz ve güz aylarında. Bu gözüken dibektir. Dere buranın dibeğedir. Burada eski yıllarda ekinlerin dövülerek bulgurluk işte veya diğer ihtiyacı olan e, yiyeceklerin hazırlanması yapılır. Dibek dövülerek. Eric orada gösterdiğim o zamanın şartlarına göre modern olan e, dik Dibek yapıldıktan sonra bunlar eskisi kadar itibar görmedi. Bu dibek de e, tuzla dövülürdü. O zaman kaya tuzu gelirdi köylerimize. Kaya tuzunu burada kırarak e, toz haline getirip elekten geçirerek günlük ihtiyaçları için tuz döverlerdi. Dibekle ilgili konuşanlar aslında çok şeyler var ama tabi bunları inşallah araştırırız. Bilen kişilerden daha detaylı şekilde alırız. Gözüken ev, İmmilerin Abdurrahman'ın Mehmet'in evidir. Tabii köyümüzde e, son yıllara kadar bu evde düzen devam etti, tarım, reçbeylik devam etti. Mehmet Öztürk'ün vefatından sonra çocukları İstanbul'a taşındığında e, onlar da evlerini kapatmak mecburiyetinde kaldılar. Biraz daha derli toplu, biraz daha köy yaşantısına uyan bir evdir. Evet, benim söylemek istediklerim bunlar. İnşallah daha detaylı bilgiler veririz. Derebuna suyunu köyümüze gelen herkese de tavsiye ederiz.